8,15,18,10,96,10,22,58 Borsa iş borsa 3.60 bir bitcoin 21.724'te günü düştük yükselişte kapattılar Tecrübeli Hoca Abdullah Avcı Trabzonspor'a şampiyonlar liginde turu getirecek formülü açıkladı Aklımızı kaybetmeden oynayacağız dedi Marmaris'te safari aracının devrili kazadan ilk görüntüler geldi CHP'de kılıçlar olduğu Sosyal medyadan vatandaşlara seslendi Borçlarınızı ödemeyin Seçimden sonra ben hesaplayacağım dedi İsveç'te uygulandıran anlar yaşandı 7 yıl önceye ayrıldığı yavru ayrıldığı yavru hastalığına ziyaret eden kadının sevgiyle karşılandı. Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklara bekletti. Millet ve Cumhur Cumhur'dan sonra içinde HDP'nin olduğu yeni bir ittifak daha doğ doğuyor değerli izleyenler. Duruşma damga vurdu kızıyla torunu öldürülen kadın damadı için yaptığı şikayetten vazgeçti. Değerli izleyenler ve bu haberimizde gün izlediğiniz sona sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın.